Bugün 2 Mart 2022 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Balık burcundaki ay yeni ay fazında. Bugün ruh halimiz daha hassas ve kırılgan olabilir. Etrafımızdaki kişilerin duygu ve düşüncelerine duyarlılaşabilir, empati yapabiliriz. Gün boyu kendimizi güvende ve keyifli hissedebileceğimiz ortamlarda bulunmaya çalışabiliriz. Oğlak Burcu'ndaki Mars ve Pluto kavuşumu etkinleşiyor. Güçlü ve sert bir enerji ortaya çıkarken kişisel irade ve kararlılığımız da yükselebilir. Daha cesaretli adımlar atabiliriz. Ancak güçlü kişi ve yapıların hırs ve tutkularıyla saldırga ve manipülatif davranışlar göstermesi mümkün. Doğa hareketlerinde stresler, savaş ve şiddet baskıları artabilir. Kontrolümüz dışındaki durumlara karşı sakin ve sağduyulu olmaya özen gösterelim. Kova Burcu'nda birleşen Merkür ve Satürn ciddi düşünceler verirken bilim, teknoloji çalışmalarında disiplin ve kararlılığımızı destekleyebilir. Akşam 20.34'te Güneş ve Ay Balık Burcu'nda kavuşacak ve 12 derece Balık Burcu'nda yeni ay meydana gelecek. Balık Burcu'ndaki Jüpiter'le kavuşup Boğa Burcu'ndaki Uranüs'ten olumlu açı alan yeni ay hayatımızda yeni başlangıçlar için şans ve motivasyonumuzu yükseltebilir. Balık yeni ayı yoğun ruhsal ve duygusal temalar taşıdığı için kendi iç dünyamız ve kolektif alanla temasımız da artabilir. Maneviyat, sanat, ilham, yaratıcılık, şifa, yardım, bağış, fedakarlık gibi kavramları kişisel ve toplumsal alanlarda daha fazla deneyimleyebiliriz. Ruhsal veya bedensel bir sağlık... Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.